Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Şimdi bu videomuzda üçgende benzerlik testlerini çözeceğiz. Bu testlere çok dikkat edin arkadaşlarım. Burada hazırladığım soruların her biri üniversite sınavında çıkma potansiyeli olan sorulardır. Özenle seçilmiş sorulardır. Lütfen her soruyu çok dikkatli öğrenin. Mümkünse benden önce, ben çözmeden önce bir kez çözmeye çalışın. Çözemediğiniz yerde de bana bakın arkadaşlarım. Evet şimdi ilk sorumuz doğrusal bir zeminde aralarında 35 metre uzaklık olan 15 ve 6 metre yüksekliğinde 2 direk var. Ve bu direklerin lambalardaki gölgelerini gösteriyor arkadaşlarım. Ve gölgelerin boyları da 1'e 3 oranındaymış. Bakın üniversite sınavında çıkmış sorunun kopyası neredeyse bu soru. Üniversite sınavında sadece bu gölgelerin boyları birbirine eşitti ve gölge boyunu soruyordu. Bize de A-H'ı yani 3K'lık gölge boyunu soruyor. Şimdi burada iki adet Tales amcamız var arkadaşlarım. Temel benzerlik teoremi var. Bakın birincisini gösteriyorum. İşte şuradaki şu benzerlik şeklini görünüz arkadaşlarım. Ki şu çizgi şuranın bakınız orta tabanı olmuş. Çünkü neden? 3'e... Ee, 6 demiş dostlarım. Yarısı olmuş. Bu sebeple orta tabandır. Yani bu kenarları tam bu noktalarda iki eşit parçaya bölmek zorundadır. O yüzden burası 3K ise bu taraf da 3K olacak. Şuraya 2K kaldı dostlarım. Şimdi unutmayın 3K, 1K, 2K şeklindeymiş. Ben hemen bu yaptıklarımı sileyim. Şimdi ikinci talesi gösterelim dostlarım. Bakın bir de şu sol tarafta bir temel benzerlik teoremimiz var. Onu da şurada gösterelim. Evet. Şimdi 3'ün 15'e oranı var arkadaşlarım. 3 bölü 15. Yani 1 bölü 5 eşittir. Şimdi küçük üçgenin alttaki kenarı 1K demek ki büyük üçgenin alttaki kenarı 5K olacak. 1'e 5 oranını sağlamak için. Yani şurasının 5K olması lazım. E, 4'ü burada. Şu araya da kaldı 1K. Yani bakın direkler arasındaki mesafe 3, 6, 7K oldu ve bize bu 7K'yı 35 vermiş. Demek ki K5 3K'yı soruyor. Çaktım Ceyhan'ı. Bitirdim olayı. Evet geldik ikinci sorumuza. Hemen şöyle bir ayarlayalım. Aşağıya doğru indirelim. Diyor ki A noktasındaki ışık kaynağından duvardan 60 birim uzaklıktaki bir duvar 20, 24 birim yüksekliğindeymiş. Bu duvarımızın yüksekliği 24'müş dostlarım. Şimdi bunun buradaki gölge boyunu hesaplayalım. Şuradaki yüksekliği. Bakın buraları iki eşit parçaya böldüğü için bu 24 şuranın orta tabanıdır dostum. Demek ki burası 48 metreymiş. Ve buradaki gölge için diyor ki duvarın 2 bölü 3'ünü kaplıyor. Yani 3'te 2'si şurası işte tam şuraya kadar olan kısım toplam 3K ise biz buraya 2K buraya da 1K diyebiliyormuşuz. 3'te 2'siymiş bu gölgenin kapladığı yer. Demek ki şuraya da 24 birimlik bir yükseklik kalıyor. Yani duvarın toplam yüksekliği 48 artı 24'ten 72 olacakmış dostum. Şimdi birinci durumda bunu bulduk. Hadi burayı bir temizleyelim. Şimdi diyor ki bize bu ışık kaynağı levhaya en az kaç birim yaklaştırılırsa işte x birim yaklaştırdım. Şuraya 60-x kaldı. Yine duvarımızın boyu 24. Bunu yazalım. Bu sefer diyor bu ışık kaynağından çıkan ışık Duvarın tamamını görsün istiyor arkadaşlarım. Yani bu seferki şuradaki gölgenin boyu 72 olsun diyor. Gelin şurada hemen temel benzerlik teoremini yapalım. 24, 72 paralellerin oranı. 24 bölü 72. 1 bölü 3 demek bu dostlarım. Eşittir. 60 eksi x küçük üçgenin alttaki kenarı bölü tamamı 120 eksi x'miş dostlarım işte x'i buradan paketliyorum içleri dışları çarptım 120-x eşittir 180-3x oldu eksi 3x'i buraya alalım 2x 120'yi buraya alalım 60 x eşittir 30 geldi cevap Edirne'den çıktı arkadaşlar evet geçiyoruz hemen bir sonraki sorumuza kaçtaydık 2'deydik 3'e geldik şimdi dostlar şekilde ortada bulunan K noktasından hareket ettirilebilen 30 cm uzunluğundaki AB çubuğu tamam 30 sa tam K ortadaymış 15-15 bölündü. Şimdi K'dan hareket ettirebildiğime göre KA'yı diyor saat yönünün tersine yani şu yönde alfa derece döndürürsek diyor arkadaşlarım hemen alfa derece döndürdüm ben bu adamı Şuraya bir yere denk düştü A diyelim. Ve boyu değişmedi yine 15. Diğerini de teta derece döndürün diyor dostlar. Şöyle döndürdüm bunu da teta derece. B'yi buraya getirdim. B üssü oldu tabi burası. Burası da A üssü oldu. Ve yine boyu değişmedi 15. Teta derece döndürmüştüm ve alfa ile teta'nın toplamı 90'mış. O halde buraya da 90 derece kaldı. A üssü noktasının zemine uzaklığı 11, şurası 11'miş. B üssü noktasının zemine uzaklığı da 8'miş. Bu diklikte 8. Peki K'nın zemine olan uzaklığı şuradan aşağı indirdiğim yani şu 2 zeminle şu doğru arasındaki mesafeyi de bize soruyor dostlarım. Şimdi bakın dostlar. Şuna iyice alışın. Dik üçgende çok yaptık bunu. Burada da çok yapacağız. Şu kırık çizginin arası 90 derece ise eğer ki şuradaki şu iki dik üçgeni hemen oluşturun dostlarım ve AB 90 benzerliği yapın soruda. Bakın burada bir kırık çizgi var. Aradaki açı 90. O halde hiç düşünmeden hemen şurayı çizdim. Şurayı çizdim ve 2 adet dik üçgen oluşturdum ben kardeşim. Ve şimdi burası alfa ile teta'nın toplamı 90 ya. Teta 90 şurası alfa olacak. Sonra teta alfa 90 burası teta olacak kardeşim. Bakın bu üçgenle bu üçgen benzer çıktı. Hatta 90'ın karşısı burada 15 Burada da 15 olduğu için eş üçgenler çıktı. Yani ben burada alfanın karşısına x dersem buradaki alfanın karşısı da x. Ve bakın şu mesafe 11 artı x geldi. O yüzden burası da 11 artı x'tir. Şurası 8 olduğu için buraya da 3 artı x yazdım. Ve şu üçgende artık olayı bitirelim. Bakın 15 var x var. 3 artı x var. Pisagor da yapabilirsin kardeşim. Ya da hani hipotenüsün 15 olduğu özel üçgenler 9, 12, 15 geldi ilk aklıma. Deneyelim. 9 desek burası da 12 oluyor kardeşim. Evet sağlıyor. Gerçekten de x 9muş. X 9sa burası da 20 yaptı diyebiliriz. Cevap 20'ymiş. Bakalım bu ne diyor? 16 20 ise bir kere şurası kesin 12 12 16 23 yani G ağırlık merkeziymiş ve bu DG paralelmiş buraya şimdi ağırlık merkezinden geçen doğru kenar ortaydı burayı 2'ye böldü 10 10 muhteşem üçlü yaptığı için buranın toplamı da 10 olacak hatta 1'e 2 oranından 10 bölü 3'e 20 bölü 3 şeklinde de burayı bölecek ve paralel doğru burayı 2'ye 1 böldüyse bu tarafı da 2K'ya 1K 12'ydi toplam. 4'e 8 oranında böldü. Hatta gelin şu DG'yi de bulalım. Bakın 2 bölü 3 benzerlik oranı 2 bölü 3 eşittir. DG'ye X dersek X bölü 10 olacak dostlarım. Ve buradan 20 bölü 3 geldi burası da. Tamam 20 bölü 3 de burası çıktı. Buna göre... Diyor ki kalan kartonun Şurayı kesip atıyormuşuz arkadaşlarım Şu üçgen şeklini kesip attık Kalan kartonun çevresi Atılan kartondan ne kadar fazla Şimdi attığımız yer burası Bir bunun çevresini Hesaplayalım 20 bölü 3 20 bölü 3 daha 40 bölü 3 yapar Artı bir de 8 var Bu şimdi atılan parça Bunun çevresi bu Şimdi gelin bir de diğerinin çevresini, kalan parçanın çevresini bulalım. Onu da şöyle mavi renkle yapayım. Çevresini şöyle gösterelim. Bakın ne var çevresinde? Bir kere şurası var, yani bir 16 var. Artı şuradaki 20 var. Etti 36. Bir de şurası var. Etti 40. Artı şurası var. 20 bölü 3. Şurası var 20 bölü 3. Yani bir de 40 bölü 3 var dostlarım. Evet bu bundan ne kadar fazladır diye soruyor. 40 bölü 3'leri silelim. 40 8'den 32 birim fazladır diyorum. Cevabımı Edirne'den paketliyorum arkadaşlar. Evet geçelim. 5. sorumuza. Evet güzel ve zor bir sorudur bu arkadaşlar. İyi takip edin bu sorumuzu da dikkatlice takip edin. Güzel bir şekilde çözelim. Şimdi kısa kenarı 12 olan bir dikdörtgen var. O zaman başka nereler 12 yazalım onlara. Burası da 12. Şurası da 12. Ee, tabii ki burası 90 derece. Burası 90 derece. Hep dikdörtgenin bütün açılarına 90'ımızı da çakalım. Şimdi buradaki D hariç bütün çiviler çıkıyor ve döndürülünce bu hale alıyormuş. Çiviler çıkınca bu hale geliyormuş. Diyor ki C noktasının yani şu noktanın zemine uzaklığı 33. Buradan aşağı indirdiğin diklik 33'müş. Demek ki 12'si buradaysa şuraya da 21 kalacak dedim. C üssü noktasının da zemine uzaklığı 15'miş. O halde burası 15 hatta ben bunu yukarıya doğru devam ettirirsem burası da 6 geliyor dostlarım. Çünkü 21 olmalıydı dedik. A D A B üssü doğrusalmış bak şurası düz çizgiymiş kardeşim yani bu bizim dikdörtgenimizin köşegeniymiş bunu da söylüyor bize o zaman ben şu diklikten bir diklik indireyim dostum şurası zaten 6 şu 6'dan dolayı gel bu da bir e, öklit çakalım şuraya x diyelim 12'nin karesi yani 144 eşittir x çarpı tamamı. Yani x çarpı x artı 18 diyeceksin. x'e buradan 6 desek. Burası da 24 yapıyor. 6 çarpı 24, 144'e eşit. Demek ki x 6'ymış. Şunları bir sileyim. Buraya bir artık 6 yazalım biz arkadaşlarım. Şimdi bakın şurada ne gördüm. 90'ın karşısı 12, neyin karşısı 6 olur sadece 30'un. şurası 60 şurası da 60 burası da 30 geldi dostum ve 30'un karşısı 12 iken 60'ın karşısı ne olacak 12 köküç şu benim dikdörtgenimin uzun kenarı yani burası 12 köküç çıktı kardeşler buna da eyvallah peki şurayı bulalım biz k diyelim şuraya şu çizgiyi bulalım. Bak burası 60. 60'ın karşısı 12 ise 30'un karşısını köküçe bölerek buluyorum. 4 köküç. Tamamı 12 köküçtü. 8 köküç kaldı sorulan yer. Evet 6. sorudayız dostlarım. Zemine dik konumdaki direklerin A ve B uçları gergin bir halatla bağlanmış. 4 ve 11. Diyor ki 7 metre uzunluğundaki bir direk dik olarak konulduğunda diğer ucu hangi noktalar arasına denk gelir? Şimdi şöyle bir şey diyor. Şurayı 10 parçaya bölmüş. Parantezin içinde de onu yazmış bize. Şimdi şöyle bir dik yamuk var arkadaşlarım. Burası 11, burası 4, şurası 10 parçaya bölünmüş. 7 santim uzunluğunda da bir direk var benim elimde. Şurası 7. Diyor ki bu hangi noktaya denk düşer? Şöyle soralım. Bu A noktasından ne kadar uzaklığa koymam lazım? Bunu ki tam 7'yi oturtturabilelim diye soruyor soruyorum. E Gördüğünüz dik yamuk arkadaşlarım. Biliyorsunuz artık yapılacak şey şuradan dikliği çizmek. Burası da 4, burası 3, burası 4, burası 7. Bakın benzerliğimiz çıktı. 3 bölü 7. O zaman 3K'ya doğru. Tamamı 7K'ymış dostlarım. Şuranın tamamı 7K. Ve bize 7K'yı 10 diye vermiş. Peki 7K 10 ise K bu durumda 10 bölü 7 3K lazım bana değil mi? A'dan ne kadar uzaklığa gitti. 3K 30 bölü 7 yapar. Sen 30'u 7'ye bölersen 4 kere olsa 28. 4 nokta bir şeymiş gibi düşüneceksin. Yani A'dan 1, 2, 3, 4 nokta. Şimdi 4 deseydim K'ya dikecektim. 4 ile 5'in arasında yani K ile L'nin arasındaki bir yere sen bu 7'yi musun dostlarım. Cevap K ile L arasında olacak diyebiliriz. Evet geçtik. 7. sorumuza. Şimdi A noktasından, şurada A noktasında bir lastik varmış. B noktasına kadar çekip uzatmışım bunu. Daha sonra bu lastiği C noktasına bağlamışım. Şöyle B'den sökmüşüm C'ye. C'den de sökünce D'ye bağlamışım. Lastik bir burada bir burada. Diyor ki C, A, B. Şuradaki açı. A, D, B. Şuradaki açıya eşittir. Lastik C'den D'ye gelinceye kadar kaç santim uzamıştır? Yani şu adam bu adamdan ne kadar büyüktür diye soruyor dostlarım. Hemen gelin şuradaki benzerliğimizi yapalım. A diyelim 90 B. Buna da A diyeceğim. A 90 buranın tamamı B oldu dostum. Hadi benzerlik yapıyorum. Şuraya da X dedim. Küçük dik üçgende şunda A'nın karşısı 2. Büyükteki A'nın karşısı X eşittir. Küçükte B'nin karşısı X. Büyükte B'nin karşısı buranın tamamı 8. X kare 16. X 4 geldi dostlarım. X 4 ise bak şu dik üçgende 2, 4. Biri diğerinin 2 katı ise küçüğünün kök 5 katı demiştik. 2 kök 5. Büyük dik üçgene bakalım. 4 ve 8 biri diğerinin iki katı yine küçüğünün kök beş katını aldım. İşte dört kök beş olmuş. İki kök beşti. Dört kök beşe çıktı. Ne kadar arttı? İki kök beş arttı dostlar. Evet, yedi numarada tamamdır. Geldik sekiz numaralı sorumuza. Göz seviyesi yerden iki metre iki birim yükseklikte olan efe direğe baktığında... E noktasından yukarısını görebilmektedir. Lambanın ışığından dolayı duvarın zemindeki gölge boyu. Bu duvarın gölge boyu 20'ymiş. AB 30'muş. Buraya 10 kaldı. BC de 30'muş. Buraya da 30 yazalım. EFX nedir diye soruyor. Şimdi gelin önce şuradaki benzerlik şeklimizi bir görelim arkadaşlarım. Hatta ben bunu birazcık kalın yapayım arkadaşlar biraz daha kalınlaştırayım. İyice net net görün dostlarım. Bakın şuradaki önce bunu bir görelim gobeller. Bizim klasik benzerliğimiz var burada. Sonra sileceğim bunu şimdi. Önce bir şu direğin boyunu bir bulalım. Şimdi bakınız 20 bölü 50 yani 2 bölü 5 eşittir. 12 bölü direğin boyu fc 12 bölü K diyelim direğin boyuna. 60 bölü 2'den 30 bulduk arkadaşlar bu direğin boyunu. Şimdi bu yaptıklarımı siliyorum. K'yı biz 30 bulduk. Bunu da biraz küçültelim. Şurası 30'muş. Tamamdır. Şimdi de şunu göreceğiz dostlarım. Bakın burada bir dik yamuk var. Şurası. Şimdi şuraya da y diyeyim. Y'yi bulacağım birazdan dostlar. Tabi biz bu dik yamuğu görünce ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz artık. Hemen şuradan bir diklik çizeceğiz. Diyeceğiz ki bu 2 ise burası da 2. Buraya 10 kaldı. Burada 2. Buraya y-2 kaldı. Şurası 30 burası 30'du. Yani bunlar birbirine eşitmiş. O halde bu 10 şuranın orta tabanı oldu. Yani bu kısım 20. 2 de burada var 22. Ne kaldı x'e? 8 kaldı. Cevap Denizli'den çıktı. Evet 9 numaradayız. Bakın bir dik üçgen ve ikiz kenar bir dik üçgen. O zaman 90'ın karşısı kök 2 katı olacak. 6 kök 2'yi kök 2 ile çarparsam 12 yapar. Ve bu g ağırlık merkezi olduğu için kenar ortaydır bu çizilen kırmızı kesikli çizgi. 6,6 6 böler. Muhteşem üçlüden. Bu da 6'dır. 2'ye 4 böler dostlar. Şimdi bunu burada da gösterelim. 2 burası. 4 burası. Şimdi G2 de bu üçgenin ağırlık merkeziymiş. O zaman buradan da çizdim kenar ortayımı. 3, 3 diye böldü ve K'ya 2K yaptı. Bana da G1 ile G2 arasını soruyor. Bakın burada klasik benzerliğim çıktı. Şuraya da X diyelim. Hemen 2 bölü 3 eşittir x bölü 3'e buradan x eşittir 2'yi paketledik dostlarım gayet kolay bir soruydu burada da diyor ki boyları eşit olan Zeynep ve Nisa Nisan. şimdi bunun boyuna da k diyelim bunun boyuna da k diyelim direğin boyuna da m diyelim bakın şu sağ taraftaki temel benzerlik teoremini yapıyorum hemen K bölü m eşittir y bölü tamamı y artı 80. Sonra sol taraftan yapalım talesimizi. K bölü m yani yine k bölü m. O zaman eşittire devam ediyorum. X bölü tamamı x artı 160. X bölü x artı 160. Evet buradan şimdi bir içler dışlar yapalım. Şurayı çarpalım. YX artı 160Y Şurayı çarpalım. Yine YX artı 80X YX'ler gitti. 160 ile 80'i de 80'e bölerek sadeleştirelim. 2Y ile X kalır. X eşitmiş 2Y'ye. Hemen X yerine 2Y yazarsam X bölü y. X yerine de 2Y ye yazdım. Y'ler gitti. Cevabım Denizli'den çıktı. Evet. 11. sorudayız. Yine kolay bir soru dostlarım. Aydınlatma direği ve 1.5 uzunluğundaki zamazingö. Bakın şimdi şunun gölgesini göstermiş bize. Bunun gölgesi tam buraya düştüğünde gölgenin boyu neymiş? 4 metreymiş. O zaman biz şuraya bir x diyelim, x'i bulalım. Onu da şuradaki temel benzerlik teoreminden buluyorum. Bir buçuk bölü dört buçuk yani üç katı bir bölü üç eşittir. Dört bölü tamamı. Dört bölü dört artı x. Buradan dört artı x on iki, x eşittir sekiz geldi dostlarım. Demek ki şurası sekiz olacak. Şimdi aralarındaki mesafeyi 10 metre verdiği için şu adamın duvara olan uzaklığı 2. Onu burada da gösteriyorum. Şurası 2. Bunun boyu 4,5. Bunun boyu da 1,5'tu. Hadi yine yapalım. 1,5 bölü 4,5 yani yine 1'e 3 eşittir. X bölü tamamı. X artı 2. Buradan 3x eşittir x artı 2, 2x eşittir 2, x eşittir 1. Cevabımız Bursa'dan geldi arkadaşları. Evet geldik şu soruya. Pisten 11 birim yükseklikte A noktasında bulunan uçak inişe başladığında kule izin vermeyince pistten 4 birim yükseklikteki B noktasına 12 birim yükseklikteki C noktasına aşağıdaki gibi hareket etmiştir. KL'yi 19 vermiş uçağın aldığı toplam yol kaç birim olabilir diye sormuş. Şimdi bakın şu kırık çizgiyi unutmayın demiştim ve bunu görünce şuradan dik üçgenleri oluşturun demiştik. Şurayı çizdiğimizde işte bakınız burada da dik üçgenimiz çıktı. Bu tarafta da dik üçgenimiz çıktı arkadaşlarım. Şimdi bu dik üçgenlerin benzerliğinden soruyu çözmeye çalışacağım. Şimdi burası 4, buraya 6 kaldı. Burası 4, buraya 8 kaldı. Şimdi şuraya x diyelim. Şurası da 19 eksi x olur arkadaşlarım. Ve başlıyorum benzerliğime. a 90 b, b 90 a, a 90 b. Hadi benzerleyelim. Soldaki dik üçgende. B'nin karşısında 6 var, sağdakinde 19 eksi x var, eşittir. Solda A'nın karşısında x var, sağdaki A'nın karşısında 8 var. Yani 48 eşittir, x çarpı 19 eksi x oldu. Şimdi 48 16 ile 3'ün çarpımı ya bu 3'tür, bu 16'dır ya da bu 16 bu 3'tür dostlarım. Zaten olabilir diye soruyor ya. Önce 3 ile 16'yı deneyelim. Yani x 3 olsun. x 3 ise 3 6 burası 3 kök 5 yapar. Burası 16 olur bu durumda. 8 16 ise 8 kök 5 yapar. Yani toplam aldığı yol 11 kök 5'tir. Bunu bulduğum için diğerini denemeye bile gerek duymuyorum. Zaten çok aptal saptal uzunluklar geliyor dostlarım. Evet işte... Tahmin sorularımızdan bir tanesi televizyon ekranı sorusu. Bakalım ne yapacağız 13. sorumuzda. Ee, bir tablet, bir cep telefonu, bir televizyon ekranı arkadaşlarım. Bunları böyle yatay, dikey iki farklı konumunu gösterip aralarındaki benzerliği soruyor. Şimdi sizin burada bileceğiniz şey, bakın bu tabletin şuradaki genişliği 12 ise buranın da 12 olduğunu söylemeyi unutmayın. Ve buraya geldiğinizde artık bu 12 şu resmin boyu oldu arkadaşlarım. Şurası oldu 12. Şimdi bakın resmin boyu burada 18 burada 12'ye düştü. Şimdi aralarındaki oran ne? 12 bölü 18 boylar arasındaki oran. E o zaman genişlikler arasındaki oran da aynı olacak. Burada x burada 12. Hemen bir düzenleyelim. 6'ya bölelim 2. 3 olur. 3'e böleyim, 3'e böleyim, 4 olsun. 4 kere 2, 8 çıktı. Cevabımız Edirne'den geldi. Evet, yine güzel bir soru. Bir zemin üzerinde aynı hizada ayakta duran Yusuf ile Azra arasında bir, öbürlerinin arasında da 50 santim varmış. Tam aynı açıyla güneş ışınları şekildeki gibi gölgeler oluşturmuş ve 160 santim uzunluğundaki bak, bunun boyu 160'mış. Yusuf'un gölge boyu ise 120'ymiş. Azra'nın gölge boyu 135'miş. Gelin buradan Azra'nın gerçek boyunu bir bulalım ilk önce isterseniz. Çünkü burada bize gerçek boyla gölge boyu arasındaki oranı vermiş. Gerçek boyu 160 ise, gölge boyu 120'ymiş. O zaman Azra'nın gerçek boyuna x, gölge boyu zaten 135'tir dedim. Düzenleyelim şimdi. 4'e böldüm 4, 4'e böldüm 3, 3'e böldüm 3'e böldüm 45, 45 çarpı 4'ten bu keratanın gerçek boyunu 180 buldum. Emre'nin boyunu soruyor x diyelim buna. Dostlar bak bundan sonrası da dik yamuk yapacaksınız. Şuradaki dik yamuğu görünüz dostlarım. Şöyle... Bunu seçmeye çalışın dostlar şuradan. Şurada bir dik yamuk var dostlar. Bakın bu da aşağıya indirmiş. Bu da dik. Bu da dik. Yani şurada da gösterelim hatta. Şöyle bir şekil kardeşlerim bu. Şurası 160 bunun boyu. Bunun boyu 180. Bunun boyunu soruyor. Hatta burası 50 santim K. Burası 100 santim. Yani 1 metre 2K diyelim. Ve ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Şuradan diklik çizip olayı bitireceğiz dostlarım. Yani şurada da göstereyim. Bir diklik çizeceğiz buradan. Şurası da 160 olur. Buraya 20 kalır. Şurası da 160 olur. Buraya da K diyelim K'yı bulalım. Şunlar da 1'e 2 oranına sahip. 2 bölü 3. 20 bölü K. Buradan 60 bölü 2'den K 30 çıktı. 190 geldi bu keratanın boyu. Bunu şöyle de yapabilirdiniz kardeşlerim. Bak 2M'de ne kadarlık bir artış var? 160'dan 20'ye, şey 180'e 20 birimlik bir artış. Değil mi? Bunun boyu 160, bununki 180, 20 artmış 2M'de. M'de 10 artacak deyip 180'in üstüne 10 koyup 190'ı böyle de bulabilirdiniz dostlarım. Evet bu sefer de televizyon ekranında bir soru sormuş. Bak görüntü burada genişliği 120 yüksekliği 80. Yani e, burada da bir değişiklik olmuş. Bak yüksekliğini bulabiliyorsun. 11'im buradan 11'im buradan yani 20 birim kısmış. Yüksekliği o zaman şu görüntünün burada 60 oldu. Peki oranı söyleyelim hemen. 80'de 60. 80 bölü 60'tır benzerlik oranları. Genişliğini de 120 burada, şuraya da x diyelim, 120 bölü x diye de bunu yazalım. Şimdi şuradan sıfırları sildim. 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 3, 4'e böldüm 4'e böldüm 30, 3 ile 30'un çarpımı 90 geldi x. Şurası 90'mış. Şimdi toplam kaçtı burası? 120. 31'im eksilmiş, 90'a düşmüş. Demek ki 15 buradan 15'te buradan kısılmış arkadaşlar. Şimdi bize neyi soruyor? AB'yi şurayı soruyor. Bak buranın 15 olduğunu söyledik. Şurası 15. Şuranın da 10 olduğunu söyledik. Şimdi ben şey Pisagor yapıp olayı bitireceğiz. AB'yi bulacağız dostlarım. Şimdi bizim dik üçgenimiz 10 15 x. 5'e bölelim 2, 5'e bölelim 3, 5'e bölelim Şimdi şuradan Pisagor'umuzu çakalım. 4, 3'ün karesi 9, 9 4 daha kök 13. Ama x bölü 5 kök 13, 5 katını alıyorum. 5 kök 13'dür sorunun cevabı diyorum. Evet yine bir telefon sorusu. Bir böyle bir de yatay yatırmış arkadaşlarım. Diyor ki 16'dır 9'dur. Şimdi şöyle söylemiş. Yatay konumdayken x'in boyu k diyelim buna 2'nin dikey konumdaki şuradaki boyuna eşit k hadi gelin şimdi oranı söyleyelim bak x burada 16 burada k aralarındaki oran bu şimdi geldim ikiye 2 İki burada k burada da 9 olmuş işte k kare eşittir 9 çarpı 16 k eşittir 12 geldi neyi soruyor bize Yataya geçildiğinde yüzde kaç küçülme yaşamış buradan buraya gelirken? Şimdi xten çözelim soruyu. Bak burada 12 oldu. Şimdi 16'ydı düştü 12'ye geldi. Ne kadar azaldı? 4 azaldı. 16'da 4 azaldı. Bana da diyor ki yüzde kaçlık bir azalma yaşamıştır? 4'e böleceksin. 4'e böleceksin. 25. Yüzde 25'lik bir azalış yaşamış cevap Bursa'dan geldi dostlarım. Evet hemen geçiyoruz on yedinci sorumuza. Bak burada burası altı, burası sekiz santim olan bir cetvel var. Hemen onu yapıştırdık tabii ki buraya. Şimdi bu cetvellerin üç tanesini şu şekilde koymuş dostlarım. Bak burası altı. Bunun burası sekiz, burası altı. Onu buraya düşmüş. Şimdi şu açılarına da A B 90 yazalım. Bunun burası 90. A burada 90. Burada buraya B yazalım. Burası 90. A yazalım. A'nın karşısı 8. Burada da 8 yazalım. B'nin karşısı 6'yı yazalım. Nereyi soruyor? X'i soruyor. Hadi gelin benzerleyelim. Şu küçük dik üçgenle kocamanı benzerleyeceğim. En büyük dik üçgeni. Burada A'nın karşısına 8 düştü. Büyükte A'nın karşısına bakınız, 16 artı x düştü. Eşittir. Küçükte B'nin karşısına 6 düştü. Büyükte B'nin karşısına 8 artı 6, 14 düştü. Hadi 2'ye bölelim. 3. 2'ye bölelim. 7. 7 kere 8, 56 eşittir. 3 kere 16, 48 artı 3x. E. Buradan 8 eşittir 3x. X eşittir. 8 bölü 3. Denizli'den çıktı cevabımız. Evet buradayız. Kenarları 5 ve 10 olan. Tabii ki şurası da 5. O zaman bu da 5. Bu da 10. Şurası 6'ymış. Tamam. Tamam 6 birim uzağa. P köşesinin yere olan uzaklığı. Şimdi ben P'nin bu duvara olan uzaklığını da göstereyim. Şurası bize de diyor ki yere olan uzaklığı şu mesafeyi soruyor arkadaşlarım. P'den aşağı indirdiğimiz dikliği. Bakın dikdörtgenden burası da 90. Bak şu kırık çizgiyi gör. Bak dikdörtgenin şu kenarlarındaki kırık çizgiyi görün arkadaşlarım. Ve aradaki açı 90. Ne yapacağız demiştik. Hemen şöyle iki tane dik üçgenimizi oluşturduk dostlarım şurada. Evet. Şurası 6'ymış. Şurası 5'miş. Burası 8 çıktı. Şimdi tek eksik olan yer şurası kardeşim. X'i de bulalım. Şimdi onu da benzerlikten yapacağız tabii ki. O iki dik üçgenin benzerliğinden. Şuna A 90 B. 90 A şurası da B yaptı. Şimdi 90'ların karşısı bak 5'e 10. Demek ki küçük üçgen yarısıymış. Burada B'nin karşısı 6 olduğu için buradaki B'nin karşısı da 3 olacak. Hadi buranın toplamı ne geldi? 3, 8 daha 11, 5 daha 16 mı yaptı? Cevap Adana'dan çıktı arkadaşlarım. Evet buna bakıyoruz. Aşağıdaki şekilde aslında bak direkt şunu görsenize kardeşim bak yine kırık çizgi var bak. Şurası 90. Şu kırık çizgiyi görün. Yani yine iki tane dik üçgenin benzerliği yapılacak. Hatta burası 5x desem. Şunların birinin kenarına x dediğimde. Bak 5x burada var. 3x de burada var. Hadi benzerleyelim şimdi. Önce a, 90, b. Buraya a, buraya da b yazdım. Şimdi benzerlik oranları 3'ün 5'e oranı. 90'ların karşısı. Burada b'nin karşısına ben ne diyelim? M diyelim. Burada B'nin karşısı 20. Hemen 4 katı. Bu da 4 katı olacak. M'yi 12 bulduk arkadaşlarım. Burası 12'ymiş. O zaman burası 15'miş. 15, 20. 25 üçgeni çıktı. Demek ki bizim X dediğimiz şey 5'miş arkadaşlarım. Bize de E harfinin çevresini soruyor. Hadi gelin onu da yavaş yavaş bulalım. Bir kenarı 5 şurada 3 tane var. 15. 5 buradan geliyor 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 3 tane 15 85 90 95 100 105 110 Şimdi içinizden şunu da ne kadar uzun uzun uzattın hocam dersin de sınav esnasında hepimizin totosu Yusuf Yusuf olacağı için ha böyle tek tek toplayacaksınız. 3 ile 2'yi toplarken bile 10 defa düşüneceksiniz inanın bana. Bir çoğunuz en azından. Evet bakın yine ilk çözdüğümüz soru gibi. Sanki böyle gölge boyları bunlar da elektrik direğiymiş gibi bir soru. Şimdi boyu 1.8 metre olan bir kuş gözlemcisi boyları sırasıyla 9 ve 18 olan tamam mı? Aynı doğrultusunda sabit durmaktadır. Gözlemci elindeki dürbün tepe noktasındaki kuşları gözlemlerken her iki dürbünün yerle yaptığı açıyı alfa alfa olarak da tanımlamış. Gözlemcinin a ağ ağacına uzaklığı 36 metre. Şurası 36'ymış arkadaşlarım. Bize de iki ağaç arasındaki mesafeyi soruyor. Gelin hemen şu klasik benzerliğimizi şurada gösterelim. Şurada bir benzerlik var dostlarım. Bunu yapacağım şimdi. Adamın boyu 1.8 bölü ağacın boyu 9 eşittir. Şuraya x dersem şuradaki mesafeye x bölü tamamı x bölü x artı 36 gelecek. Hadi buradan x'i bulalım arkadaşlarım. Şimdi bunu bir 10 ile genişletelim. 18 bölü 90. Hadi bir de bunu 18'e bölelim. 1'e 5. İçler dışlar yapalım. 5x eşittir. x artı 36. 4x 36. x 9. Tamam. x'i bulduk. Şimdi bunları getirip burada bir daha şurası x'ti unutmayalım. Yerine yazalım hepsini arkadaşlar. Şimdi şurası 9 bulundu. E bu ikiz kenar üçgen yükseklik kenar ortay olacağı için burası da 9 dostlarım. Şurası da 36 idi. Şu araya 27 kaldı. Bunu da söyleyelim. Şimdi sağ tarafta benzerlik yapıyorum. Şurasıyla. Şunu görünüz arkadaşlarım. Şurada ağacın boyu da 18. Onu böyle biraz daha kalın yapalım. Şurada çocuğun boyu var. 1.8 Şurayı benzerleyeceğiz şimdi. Çocuk boyu 1.8 Bölü ağacın boyu 18 Eşittir Şuradaki kenar 9 bölü Tamamı Tamamına da T diyelim Bakın kaç katı 10 katı bu da 10 katı olacak 90 90 şurası da 27 olduğu için 117 mi geldi Cevap arkadaşlarım Denizli'den çıktı Evet Geldik 21 numaralı sorumuza. Evet 4 birimmiş. KF4 AD de 4. AD neresi bilmiyoruz şimdilik. BD5 Şurası muhtemelen D noktası arkadaşlarım. BD5 AD de 4. Dik üçgen. DEFK karesi. Yani şurası da E noktası o zaman. E noktasının AC kenarına temas etmesi sağlanıyor diyor. Yani E'yi buradan buraya getirdim. Kare şuraya geldi arkadaşlarım. E buraya geldi. Şöyle karemiz buraya kadar geldi. Şöyle bir yol aldı. Kaç metre hareket ettirilmiştir diye soruyor. İşte E buradan buraya gelene kadar ne kadar yol aldı diye soruyor. Şimdi şurası da toplam 4. Bunu biliyoruz. 4 şu da kare olduğu için dört buraya üç kaldı şu arası üç burası dörtmüş ee, başka kaç metre hareket etmiştir başka da bir şey yok arkadaşlarım bu kadar yani gördüğüm her şeyi yazdım herhalde hadi bir benzerlik yapalım şimdi dostlarım şu kırmızıyı alalım şu açıya A diyelim doksanımız var B yazalım doksanımız var A yazalım doksan var şuraya da B yazalım Şimdi burada B'nin karşısı 3. Bunda B'nin karşısı 4. Burada 90'ın karşısı 5. <gülüyor> burada 90'ın karşısı 4 artı x. Evet 20 eşittir. 12 artı 3x. 8 eşittir 3x. 8 bölü 3 çıktı. Cevap Denizli'den geldi dostlarım. Evet güzel bir soru. Aşağıda Akif'in çekmiş olduğu bir fotoğraftaki düz zeminin üzerine dik bir biçimde yerleştirilmiş özdeş elektrik direkleri. Bakın bunların hepsi özdeş. Aynı boydalar. Şu anda resimde bakın diyor ki perspektiften dolayı direklerin sanki daha da küçüldüğünü zannediyorsunuz siz diyor. Aldanmayın diyor. <gülüyor> resimde öyle gözüküyor diyor. Gerçekte bunların boyları eşit. Şimdi o zaman biz şu ortadakinin boyunu bir bulalım. Nasıl yapacağız? Klasik dik yamuk sorusudur bu. Şuradan bir diklik çizdim. Burası 25. Burası 25. Buraya 24 kaldı. Burası 100'müş. 5K diyelim. Burası 7K oldu dostlarım. Hadi yapalım benzerliği. 5 bölü 12. Şuraya X diyelim. X bölü 24. Buradan... 2 ee, katına çıkmış Bu da iki katına çıkacak 10 şurası 10 geldi Yani bu direğin boyu 35 milim 400 katıymış gerçekte 400 katı 35'i 4 ile çarpacağım arkadaşlarım ne yapıyor 140 mı yapıyor 14.000 oldu gerçekteki milim olarak boyu Peki kaç tane var bundan 3 tane var Çarp 3 ile bin oldu. Bize de neyi soruyor? Kaç metredir? 42 metredir dedik. Olayı bitirdik arkadaşlar. Evet yine bir telefon görüntüsü daha. Seri çekim modunu kullanarak odasının eş fotoğraflarını çekmiştir. Tamam. Bu fotoğraflardan 4 tanesini cep telefonunun ekranında belli bir alana şekibindeki tam olarak yerleştiği gibi, Ahmet ekran üzerinde iki parmağını yakınlaştırarak ekrandaki aynı alana sahip şekil 9 adet fotoğrafı yerleştirmiştir. Şekil 1'de bu fotoğraflardan birincisi masası ile duvar arasındaki uzaklık 15'tir. Şekil 2'deki bu merkezler arası uzaklık nedir diye bir soru sormuş. Dostlarım şimdi olay şu bakın şu kenar burada da burada da aynı. Bir yerde iki parçaya bir yerde üç parçaya bölünmüş. O zaman biz bunun uzunluğuna 6K diyelim. 2'ye bölündüğü için bunlar 3K 3K. 3'e bölündüğü için 2K 2K 2K diye gidecek arkadaşlar burası. Ve bu dikdörtgenlere bakarsanız şu dikdörtgenlere kısa kenarları 3'e 2 oranına sahip. Ve bize de diyor ki şekil 1'deki kesik kesik çizgi 15'tir. Yani 3K'da 15 ise 2K'da kaçtır diye soruyor. İçler dışlarını yap onu bul paketle. Evet geldik 24. sorumuza. Aynı sorudan neredeyse dördüncü çözüşümüz falan arkadaşlarım. Bakalım ne diyor? 1 4, biri 5 5'in bunun gölge boylarının iki katıdır diyor bak. Demek ki şurası x ise bunun gölge boyu iki katı, 2x olacakmış. ad 1 gördüm, 7'yi gördüm. Olduğuna göre DE, DE d neresi? 3x'i soruyor bize. Kc çubuğu doğrusu olarak bir 5 bin uzamlı çubuğun yönde, 4 birim uzamlı çubuğun boyuna göre iki katıdır. Tamam şu çubuğun boyunu da vermemiş. Hadi başlayalım benzerliğimize. Şimdi buna biz bir K diyelim. Önce şunun bu muma oranını yazıyorum. K bölü 5 eşittir. 2x bölü tamamı. Tamamı da ne yapıyor? 3x artı 7. Evet geldim bu sol taraftakine. K bölü 4 eşittir. x bölü tamamı 3x artı 1. Şimdi buradan 5'i buraya atarsak buradan silelim, buraya getirelim. 10x bölü 7 yapar. 4'ü buraya atalım, buradan silelim. 4x bölü bilmem ne yapar. Şimdi k ile k ikisi de k oldu dostlarım. Birbirine eşit. O halde artık 10x bölü 3x artı 7 eşittir. 4x bölü 3x artı 1'e diyebilirim dostlarım. Ve hemen şu sadeleştirmemizi yapalım. X'ler gitsin. 2'ye bölelim 2, 2'ye bölelim 5. İçler dışlar yapalım. 2 ile burayı çarpalım. 6x artı 14 eşittir. 5 ile burayı çarpalım. 15x artı 5. 5'i buraya aldım. 6x'i buraya alırsam 9x. 5'i de buraya alırsam 9 x eşittir 1 çıktı 3x'i soruyordu. Cevap Adana'dan geldi arkadaşlarım. Evet 25. sorudayız şimdi. Şöyle bir kamyon var 390, 130, 100 bunları gördük. 75 birim yukarı boşaltmasın sırasında b noktasının yerden yüksekliği kaç santim olur diye soruyor. b'den aşağı indirdiğimiz dikliği soruyor. Şurası 390'mış. Şu kamyonun burası 130'muş. Şunun yere olan uzaklığı da 100'müş arkadaşlarım. Tamam. Şimdi şuradan e, aşağıya doğru bir diklik indirirsem. Bak bu 75 bunun orta tabanıdır. Çünkü burayı ikiye bölmüş görüyorsunuz. 150'dir bunun boyu. Şimdi bu dikdörtgen olduğu için burası 90 burası 130. Şurada hemen <gülüyor> şu şekli oluşturalım. Çünkü bakın kırık çizgi var burada. Görün onu arkadaşlar. Şu kırık çizginin arası 90. O zaman bu dik üçgeniyle bu dik üçgeni benzerleyeceğim demektir bu. Şimdi başka neler biliyorum? Şuradan aşağısının da 100 olduğunu biliyorum. Şimdi hadi başlayalım. Şimdi buna A dersek şu açımız B, burası 90. B ise burası A, burası B. Şimdi bunun 90'ının karşısı 130 bu üçgenin. Bu alttaki üçgenin 90'ının karşısı 390. Yani 1'e 3 oranı var. Burada B'nin karşısı 50 ise, burada B'nin 150 ise B'nin karşısı 50 olmalı. Ve bak şu üstteki dik üçgen 5, 12, 13 dik üçgeninin 10 katı. Burası da 120 geldi. İşte toplam 120, 270, 370 oldu arkadaşlarım. Yere olan uzaklığı diyebiliriz. Evet bakalım burada ne var? Şimdi bunlar sınav soruları arkadaşlarım. Biliyorsunuz ben sınav sorularını çözmüyorum. Totom yemiyor. Sonra yarın öbür gün telif meeliften dolayı. Hepsi sınav sorusu mu? Evet. Bunların zaten internette çözümleri var kardeşlerim. Hadi bakalım. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.